farkı ne oldu acaba? Kısabe öz söyleyebilirim. Bundan önce gübre kullanmamışız. Yani bu derece bir fark oldu. Merhabalar ben Kamil Topçu. Mersin, Silifke, Keben mahallesinde ikamet ediyorum. Bugün 14 Nisan sağlığı 2020. Ee, sizlere rekor gelişim, rekor sıvı gübrenin e, ürünümüzdeki faydalarını göstereceğiz canlı olarak. Gördüğünüz gibi 3 uygulama yaptık. Gayet e, kalite olarak, verim olarak çok memnunuz bu gübreden. Hangi dönemlerde yaptınız? E, çiçek döneminde, çiçek döneminden sonra e, bir de toplamadan 20 gün yani bu e, ne diyeyim şöyle nohut büyüklüğünde şeklinde yaptık. Evet. Gördüğünüz gibi ürünler gayet kaliteli. Tutum yine ona keza. Evet. O da çok güzel. Önceki yıllara göre... E, farkı ne oldu acaba? Önceki yıllardaki Şöyle ile farkı ne oldu acaba? Mesela öz söyleyebilirim. Bundan önce gübre kullanmamışız. Yani Bu derece bir fark oldu. Tutum olsun, boy olsun, renk olsun hepsinde inanılmaz derecede fark ettirdi. Yani görüyorsunuz bir tek bu ağaç değil, bütün ağaçlar aynı. E, Tozlayıcılar bile mesela bunların boyu daha küçük olmasına rağmen bu kadar tutum olmamasına rağmen Bunlar bile daha güzel tuttu, daha verimli boy olsun, renk olsun. Hı hı. Hepsinde güzel bir katkı sağladı. Herkese tavsiye ederiz. Kaç te kaç tekerlik bir arazide kullandık acaba? 15 dönüm bir arazide kullandık hı hı. bu ürünü. Biz gayet memnunuz. Ee, erkencilik, erkencilik anlamında ne sağladı size? Erkencilik, erkencilik anlamında bir yani 4-5 gün bir hafta daha erkencilik sağladı diyebilirim. Evet. Çünkü ee, biz bu meyveleri Yaklaşık 4-5 gün önce toplamamız gerekiyordu. Bu yılki bazı şeylerden dolayı birkaç gün geciktirme yaptık. Kendimiz yaptık onu da. Evet. Ama bu meyveler 4-5 gün önce toplanması gerekiyordu. Meyve iriliğine faydası ne olacak Meyve iriliği. Meyve iriliği inanılmaz. Yani bu dönemde çok büyük bir faydası oldu bize. yani İnanılmaz derecede daha önce kullandığımız ileritme gübreleri yapraktan verdiğimiz besleyici gübreler bu kadar yapmıyordu. Evet. söyledim. Hı hı. Biz daha önce gübre kullanmamışız. Evet. Memnunsunuz. Çok memnunuz. Ee, üretici arkadaşlara tavsiyeniz nedir acaba? Bu gübreyi herkese tavsiye ederim. Mutlaka kullansınlar. Hı hı. Rekor sıvı gübre. Rekor sıvı gübre. Hı hı. Bunu yani kullandıkları zaman da anlayacaklar farkını. Hı hı. Çünkü biz bu işi yeni yapmıyoruz. Dededen gelme çiftçilik bize. Yani bugüne kadar kullandığımız en iyi gübre diyebilirim. Hı hı gübreyi bize Silifke'de e, hizmet tarım Özay Özer abimiz e, tavsiye etti. Ondan, onun aracılığıyla kullandık. Gayet de memnunuz.